Öyle izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ile karşınızdayız. Ben de Yüzüver Tarık Yılmaz'la ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri Selçin paylaşacağız. Ben ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tane çek olursak değerli dostlar. Sosyal medya kanalımızı söyleyebiliriz tanıcak olursak, Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cık Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, TikTok Tarık Haber gibi Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Nisan Hamet Tarık Haber, Givet Tayyip Haber, Reddit Grand Type 70, Cusur 8, Youtube Tarık Haber TV, Ömer Tarık Hımasya abla ile yayındayız. Diğer sosyal medya kanalımızı tanıcak olursak, Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. To show you how to enable VT, which step two, press the F2 or Del key repeatedly as soon as your computer shuts down. If you can still enter BIOS after doing so, try pressing the key vsc F1 F2. Ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Zaman kaybına tahammül yok dedi. Yetkimizi kullanacağız. 10 Mart'ta dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını masaya sert sözler geldi. Gel deyince gelecek sus deyince sucak da aday arıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki ziyaretleri kapsamında şöyle bir araya geldi. Kürsüye çıkıp konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan altını masaya sert tepki göstererek şimdi kendilerine gel deyince gelecek, sus deyince sıcak, konuş deyince konuşacak bu da bir aday arıyorlar, bulamıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlere ilişkin 10 Mart'ta seçim yetkisini kullanacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle buluştu. 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen 2023 seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan, bu bahar bir başka bahar olacak dedi. Erdoğan ayrıca altılı masaya da tepki göstererek, kendilerine kutla bir aday arıyorlar ifadelerini kullandı. Bursa'da gençlerle buluştuğu ilk oyun AK Parti'ye, ilk oyun Erdoğan'a programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ülkenin ve milletin umudu gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki açılış törenine katılanların sayısının aldığı resmi rakamlarla 120 bin kişiyi bulduğunu belirterek, tabi bu bir şeyi gösteriyor. Allah'ın izniyle inşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerimizle birlikte. Siz hanım kardeşlerimle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Buna var mıyız? İfadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Koruları Başkanlığı tarafından istenen Üniversiteli Ak Gençlik Festivali'nde Fest sanatçı Cengiz Kurtuluranlara Duymayanlara şarkısıyla sürpriz yaptığını anlatan Erdoğan. Volkswagen Arena'da bize sürprizi yaptı. Sonra bir telefon görüşmesi yaptık. Başka. 65'ten sonra beni ne halere soktun? dedi. Bu gençlik var ya bu gençlik. Evvela Allah herkesi çok daha farklı bir hale getirir. Ama durmayacağız, çalışacağız. Gayret edeceğiz ve tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız ve sandıklardan da inşallah o sesi çıkaracağız. Diye konuştu. Gençlerimizin vizyonuna şahit oldukça geleceğimize umutla bakıyoruz. Ülkemizden Erdoğan. Sözlerini şöyle sürdürdü. Gençlerimizle her bir araya gelişimizde sizlerin sevgisine, enerjisine, coşkusuna, vizyonunuza şahit oldukça geleceğimize daha büyük bir umutla bakıyoruz. Bazıları diyor ki bu enerjiyi nereden buluyorsun? İşte enerji burada. Farklı bir yerde aramaya gerek yok. Bu tablo aynı zamanda bize. Sizlere miras bırakacağımız Türkiye yüzyılının inşası için daha çok çalışmamız. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor. Aynı duyguları tekrar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle buluştu. 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen 2023 seçimlerine ilişkin <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle buluştu. 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen 2023 seçimlerine ilişkin konuşan Erdoğan,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 Siz hanım kardeşlerimle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Buna var mıyız? İfadelerini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli Ak Gençlik Festivali'nde Fest sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun duyanlara duymayanlara şarkısıyla sürpriz yaptığını anlatan Erdoğan. Volkswagen Arena'da bize sürprizi yaptı. Sonra bir telefon görüşmesi yaptık. Başkan.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 Şimdi 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının üzerinde her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. Halbuki bizim gençliğimiz 3 yüze ile kuşatılmıştı. Yasaklar, yokluklar, yoksulluklar. Kavgalarla dolu bir Türkiye'de geçti bizim gençliğimiz. İleride ülkemizin yakın siyasi tarihi vicdanlı bir değerlendirme ile yazıldığında bu iki dönem arasındaki fark çok daha iyi anlaşılacaktır. Değerlendirmesini yaptı. Erdoğan İlk defa oy kullanacak gençlerle ilgili olarak, bugün önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz gençlerimizden beklentimiz elinizin altındaki imkanlarla dünyayı ve ülkemizi en iyi, en doğru şekilde okumanızdır. Maziden atiye sağlam bir köprü kurmadan, bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan, nerede bulunduğumuzu özellikle nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Biz her konuda olduğu gibi, bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz. Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü. Onu mankeni olarak asla görmedik. Görmüyoruz. Diye konuştu. Buraya gökten zembille inmedik. AK Parti'yi kurarken. Türkiye'nin gerçek anlamdaki ilk gençlik kolları teşkilatlanmasını AK Parti bayrağı altında yaptıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda genel başkanlar arasında öyle siyasette gençlik kollarından çıkıp gelen bir başkası yok. Sadece bu kardeşiniz var. Başkası yok. Biz buraya gökten zembille inmedik. Merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle geldi. Bir kısmı farklı yerden siparişle geldi. Bizim böyle bir durumumuz yok. Biz. Meydanlardan gümbür gümbür esinlenerek geldik. İfadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle konuştu. Sizlerin yaşlarında. Gençlik kollarında ilk görev alan nesil şimdi bakan milletvekili, genel başkan yardımcısı, belediye başkanı, bürokrat iş insanı olarak gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandırıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle de aynı gururu biz yaşayacağız. Şimdi genel başkanınız olarak, cumhurbaşkanınız olarak gençlerimize güvendiğimiz için gençler bunu çok iyi işlemeniz lazım. Seçilme yaşını ne yaptık? Önce 25'e, ardından ne yaptık? 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizin sadece seçme değil. Seçimle gelinen görevlerde de sorumluluk alabilmelerini biz sağladık. Gençler biz size güvendik. Bu filan bunlar için bu adımları atmadılar? Niçin bunlar gençlerin önünü açmadılar? Ama biz güvendik. Niye? Çünkü biz şuna inanıyorduk. Fatih 20 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtığına göre. Onun torunları olarak bizler de aynısını yaparız dedik. Ve oldu mu? Oldu. Onlar kadırgaları karadan yürüttüler. Bunlar anlamaz ha anlamaz. Yahu bunca zamandır bu ülkede siyaset yapıyorsunuz. Denizin altından siz metro yaptınız mı? Bu metroyu kim yaptı? Biz yaptık. Avrasya tünelini kim açtı? Biz açtık. Hani gücünüz yetiyorsa. Bir de siz yapsaydınız. Biz haliçi temizledik. Bunlar haliçi doldurdular. Yahu bunlarda temizlik diye bir şey yok. Bunlarda böyle kalkıp da dünyaya örnek gösterilecek bir şey yapalım. Böyle bir dert yok. Çünkü bunlar dertli değil. Biz dertliyiz dertli. Neler yaptık? Neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Konuş deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Erdoğan. ile ilgili olarak. Şu Bursa nereden? Nereye getirdik? İstanbul'dan gel. Bursa'dan geç. İzmir'e yönel 775 5 saatte olan bu güzel güzergağını biz 3 saate indirdik. Bay Kemal artık seni yormuyoruz görüyorsun. Yani 775 5 saatte gittiğin bu yolu 3 saate indirdik daha rahat gidebilesin diye ama İzmir'e uğradığın da yok. Diye konuştu. Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtiği dönemi hatırlatan Erdoğan şunları söyledi. Ülkemizde çok partili siyasi hayata geçildiğinde kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız oynamustur dediler. Siyasi iradelerine, sandığa canları pahasına sahip çıkmışlardı. Bugün olduğu gibi o dönemde de insanımızı gel deyince gelecek, git deyince gidecek, şuraya oy ver deyince verecek gülüm olarak gören çarptık bir zihniyet vardı. Tek parti, faşizmi. Artı bu zihniyet. Aday olarak milletin karşısına çıkardığı kendi mensuplarına bile aynı muameleyi göstermekten çekinmediler. Şimdi kendilerine gel deyince gelecek. Sus deyince susacak. Konuş deyince konuşacak kutla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar. Dertleri. Milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak. Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri. Her biri diğerinden hazretme yer. Sayısının altını onlu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır. Buradaki konuşmasında altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündemdeki tartışmalara işaret eden Erdoğan. Milletimiz ülkesini yönetmek için cumhurbaşkanı seçmenin peşinde. Bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde. Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye yılına erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan, güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların, 1970'lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir, diye konuştu. Muhalefetin vaatlerinin Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'ye döndürmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti. Eski Türkiye dediklerini biliyor musunuz? Eski Türkiye." Günlük hayatınızın hemen her anında yararlandığınız imkanların neredeyse hiçbirinin olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye her işin çok emekle yürütüldüğü, buna karşılık çok az sonuç alınabildiği, çok az mesafe kat edilebildiği Türkiye'dir. Eski Türkiye İnsanların birbirleriyle sınırsız iletişimi bırakın. Asgari müştereklerde bile buluşmakta zorlandığı Türkiye'dir. Eski Türkiye Siyasette, ticarette, bürokraside, akademide Sanatta ve elhasıl hayatın her alanında bir avuç seçkin azınlık dışında kimseye şans verilmeyen Türkiye'dir. Eski Türkiye. Altılı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kardeşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye. Siyaset kurumunun, milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine sürekli kriz ürettiği, suni krizleri tetiklediği Türkiye'dir. Üç çeyrek asır sonra yiter, Sözde karar da gelecekte milletindir diyoruz. Altılı masa denilen ücünde yapının gıdası. Eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm. Birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur. Yoksulluğudur. Husumet iklimidir. Sömürü düzenidir. Diyen Erdoğan. Şöyle devam etti. Biz 20 önce ülkemizin yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde tıpkı rahmetli Menderes'in. 73 yıl önce yaptığı gibi yeter dedik. Gençler. Milli iradeyi hiçe sayan vesayete yeter dedik. Hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan zulüm düzenine yeter dedik. Milletimizi geri kalmışlık krangasına mahkum eden çarkı yeter dedik. diye. kakılmışlığa, milli onurumuzun örselenmesine yeter dedik. Terör örgütlerine, onların ilklerini ellerinde tutanlara, dökülen kanlara, yaşatılan acılara yeter dedik. Darbecilere, Onları üzerimize salan küresel emperyalistlere yeter dedik. Maruz kaldığımız her saldırının sinsi fakatçileri olan siyasi ve ekonomik tetikçilere yeter dedik. Evet. Bu ülkeye ve bu halka zulmeden kim varsa hepsine de rahmetli Menderes gibi yeter. Söz milletindir. Dedik. Fakat biz bunlarla yetinmedik. Yeter. Sözde karar da milletindir. Diye ilave ettik. Şimdi de yaklaşık 3 çeyrek asır sonra tekrar yeter. Sözde karar da gelecekte milletindir diyoruz. Seçimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'dan başlayarak dalga dalga 81 vilayetimize. oradan dünyanın 4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Gençlik Kolları başkanlığı tarafından gençlerimizin vizyonuna şahit ol, ülkenin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 Çünkü bunlar dertli değil. Biz dertliyiz dertli. Neler yaptık? Neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Konuş deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Erdoğan. Bursa ile ilgili olarak. Şu Bursa'yı nereden? Nereye getirdik? İstanbul'dan gel. İzmir'e yönel 7-5 saate olan bu güzel dergahını biz, biz 3 saate indirdik biliyorsun yani 7-7 5 saatte git ana haber bölümümüz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler, gel deyince gelecek, sus deyince susacak kukla aday arıyorlar. 22 Ocak 2023-20.01 son güncelleme 22 Ocak 2023-21.55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Kürsüye çıkıp konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masaya sert tepki göstererek, şimdi kendilerine, gel deyince gelecek, sus deyince susacak, konuş deyince konuşacak kukla bir aday yarıyorlar. Bulamıyorlar, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlere ilişkin, 10 Mart'ta seçim yetkisini kullanacağız, ifadelerini kullandı. Takip et.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 Üç çeyrek asir sonra yeter, sözde karar da gelecek de milletindir diyoruz. Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur, husumet iklimidir, sömürü düzenidir diyen Erdoğan şöyle devam etti.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 Fakat biz bunlarla yetinmedik. Yeter, sözde kararda milletindir diye ilave ettik. Şimdi de yaklaşık 3 şeyrek asır sonra tekrar yeter, sözde kararda gelecek de milletindir diyoruz. Seçimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'dan başlayarak dalga dalga 81 vilayetimize, oradan dünyanın dört bir yanındaki her bir vatandaşlarımıza ulaşarak ülkemizin ve milletimizin geleceği için hiçbir vaatleri, hiçbir programları, hiçbir vizyonları olmayanlara ne diyeceğiz? O kadar yeteriz gitmedik. Esen hizmetlerimizin bir türlü olduğunu asla unutmayacağız. Teknofeslerden, çeşitli kurumlarımızın gençlik programlarına kadar daha pek çok vesileyle de gençlerimizle bir araya geliyoruz. Sevgili gençler, bırakın ülkenin dört bir yanında gençlerle kucaklaşmayı, belki aynı dönemde kendi çocuklarıyla 36 defa bir araya gelmemiş olanlar bizi gençlerden uzak kalmakla itham ediyor, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Gerçi bunların her işi böyle. Üniversite açarız, okul yaparız, kitap dağıtırız, yurt inşa ederiz, kredi, burs veririz hepsine karşı çıkarlar, hepsine çamur atarlar. Hastane yaparız, sağlık personeli yetiştiririz, hizmetin en iyisini veririz sadece karşı çıkarlar, sadece engel olmaya çalışırlar. Terörle mücadele ederiz, sınır ötesi harekatlar yaparız. Dünyanın dört bir yanında destanlar yazarı sadece mecliste takos koyarlar, tezkerelere ret oyu verirler. Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Yavaştan Cumhurbaşkanı mesaj geldi. O sesler sonrası salon ayağa kalktı değerli izleyenler. Mazur Yavaştan açılış töreninde Cumhurbaşkanı açıklaması o sözler sonrası bütün salon ayağa kalktı değerli izleyenler. 14 Mayıs yapması öngörülen 2020 seçimlerine az bir zaman kala Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan birkaç kemer Aşkama geldi. Ankara'da 10 parkın temel atma ve açılışlarını konuşan Yavaş törende bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlar onu ima ederek inşallah bu parkın açılışını Cumhurbaşkanı olarak teşip edersiniz ifadelerini kullandı. 22 Ocak 2023 18.50. Son güncelleme. 22 Ocak 2023 18.50. Takip et. Ankara Büyükşehir Belediye ABB Başkanı Mansur Yavaş. kentteki 10 parkın temel atma açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini ilan etti. Batı kent rekreasyon alanı ve On Park'ın temel atma açılış törenine Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılım sağladı. Törene ise Yavaş'ın açıklaması damga vurdu. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. ABB Başkanı Mansur Yavaş törende yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen. İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz ifadelerini kullandı. Mansun yavaşın kılıçları yönelik sözleri sonrası salonda bulunan katılımcılar ayağa kalkarak yavaşın ifadelerini alkışladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fırtına gol oldu yağdı. Rakip kaleyi 6 kez sarstı ama Fırtına İzmir'e gol oldu yağdı. Trabzonspor İstanbulspor'u onların 6 kez sarstı. 4-0 kazandı. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmaya gülen taraf 4-0'lık skorla Karadeniz ekibi Trabzonspor olurken 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kritik karşılaşma Mavi ekibinin Trabzonspor İstanbul spor dair detaylar. 22 Ocak 2023 20:56 Son güncelleme. 22 Ocak 2023 21:01 Takip et. Süper Lig'in 20. haftasının heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Bordomaviller rakibini 4-0 net bir sporla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken. Fatih Tekke'nin ekibi İstanbul Spor karşılaşmadan puansız ayrılarak güçme hakkından kurtulamadı. Gol Offside'a takıldı. 19. Un... dakikasında YouTube yazıcı ile golü buldu ancak gol Offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Yusuf bu kez attı. İlk yarıda rakibine oyun anlamında büyük üstünlük kuran Borduma bilgiler. Skorun ise 33. dakikada bulduk. 19. dakikada golü ofsayta takılan Yusuf Yazıcı. te golünü atmayı başarırken takımını 1-0 öne geçirdi. Goller ikinci yarıda geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle geçilirken ikinci yarının henüz başında fark 2'ye çıktı. 49. dakikada Maibom Nez'in toplukta yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtarırken. Seken topu Bartra aldı. Henüz iki dakika geçmişti. Bartra'nın golünün üzerinden henüz iki dakika geçmişti ki bu kez Yunan golcü bakasetas sahneye çıktı. Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortada Mehmet Yeşil'den seken top bakasetasın önünde kaldı. Yunan Yıldız'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturmayı başardı. Gol Yağmur'u. İlk yarısında tek gol kaydedilen mücadelenin ikinci yarısında adeta gol yağmuru vardı. Dakikalar 64'ü gösterirken farkı 4'ü çıkaran isim Trezeguet oldu. İkinci iptal geldi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Trezeguet farkı 5'e çıkaran golü kaydetti ancak gol ikinci kez offside gerekçesiyle iptal edildi. Tribünlerden Fatih Tekke tezahüratı. İstanbul Sporu çalıştıran Fatih Tekke için borlu mavili tarafı. Sarlar güzel bir jestte Dakikalar 75. Gibi. Sahadaki yeni mezlicit serisi 35 maçta yükseldi. Devam eder dostlar yakışmış saatte büyük ekranda iz ve diğer Obe demişe geçiyoruz. Bu konuda kural takım verildiği olduğu herkes merak ediyordu. 12.000 TOKİL çekilişi. işlerin projesinde 64 ilin kuralları tamamlandı. 164.666 konudunun hak sahibi noter huzurunda çekilen kurallarla belirlendi Bir yandan Bursa, Isıbarla, Burdur, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyon Karahisar'da Yedinci etap kurallarının çekiliş tarihi belli oldu. Peki TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte işte, detaylar haberimizde? Cevri. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca TOKİ hayata geçirilen ilk evin. İlk iş yerin projesinde 64 ilde kura çekimi tamamlandı. Öte yandan aralarında Bursa ve Manisa'nın da bulunduğu 12 ilin kura tarihleri belirlendi. oldu. Peki, toki kuralı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen haberin detayları. 64 ilde kuralar tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan ilk evi. ilk iş yerin projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı. 64 2. 371. 164 bildirildi. Bunlarda 2.371.293 başvurudan 164.666 konutun hak sahipleri belirlendi. Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen konularda 3.830 bin ailesi ve gaziyi, 12.623 engelli vatandaş, 38.239 emekli 65.915 genç ve 44.058 diğer kategori olmak üzere toplam 164.666 vatandaş hak sahibi oldu. 7. Ejelikli etap Sosyal Konut Kura Çekilişi yarın başlayacak. Bursa'da yarın başlayacak olan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada. 1. Etap kuralarının 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada 36.568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin ile göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı. 23.28 Ocak Bursa 8.650 konut. 23.24 Ocak Isparta 1828 konut. 25 Ocak Burdur 1454 konut. 26.27 Ocak Denizli 3.150 konut. 28-29 Ocak Muğla 2600 konut. 29-31 Ocak Balıkesir 3.975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3.072 konut, 1 Şubat Çanakkale 1.290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4.094 konut, 4 Şubat Uşak 1.50 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2.280 konut, 7-8 Şubat Afyon Karahisar 3.125 konut. Proje kapsamında. Tüm illerdeki 250 bin sosyal konutun Mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. A. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Bu arada borsalara şöyle bir bakacak olsak dolar. 18 bin 80'le yükselişte altın. 1.165 yüz düşüşte euro 20.41 20 40'lı gün yükselişle ve İstanbul Borsası günü 5490'la günü yükselişte kapattılar. 965 değerde kırmızı gördü. Rusya'dan skandal hareket geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Beşiktaş ve Valentina Rusya'dan skandal hareket geldi. Kasık bölgesini gösterecektir. Son dakika haberine göre Perro Sporting 23 Ağustos'ta Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına çıktı. Siyah beyazlar karşılaşmanın ilk yarıda üstünlük dağılırken Valentin Ozier 96. 5. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fransız futbolcunun hakem Mete Kalkamo yaptığı itirazların ardından gördüğü kart yine ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 22 Ocak 2023 18.25 Son güncelleme 22 Ocak 2023 18.39 Takip et. Son dakika haberleri Mükater Kayseri Spor ile Beşiktaş. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri RD ve EnerTürk Enerji Stadyumunda oynanan müsabaka. Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti. Siyah beyazlılarda Valentin Rosier. Karşılaşmanın 95. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yaşanan bir pozisyonun ardından hakem mete kalkalana yoğun itirazlarda bulunan Rosier. Gördüğü kırmızı kartın ardından ise şaşkına döndü. Hakeme kasık bölgesini gösterince. Fransız futbolcunun kırmızı kartı. Itirazları sırasında hakem ve <gülüyor> Bu dört, bu dört yılda yaşamalar dikkat kötü haberi harasayla verdiler. Kar yağmur derken deriz. Son dakika haberine göre hava durumu nasıl olacak? Kötü haber har haritayla duyurdular. Hava başlığı Yalova, Yalova, Bursa. Son dakika haberine göre hava anormal seviyelerde devam ederken bir kötü haber daha geldi. Hava forum sosyal medya hesabına bir harita yayınladı. Haritada dikkat çekilen şehirlerin ciddi derecede hava kirliliğinin başarı belirtildi. Üst yandan Meteoroloji Giren Müdürlüğü ve son hava tahmini raporu başarı işte son dakika hava durumu haberiyle ilgili detaylar. Son dakika ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin dışında görülmeye devam ediyor. Havaların soğuması. Kar ve yağmur beklenirken bir kötü haber daha geldi. Hava Forum. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. İstanbul'un. Kocaeli. Yalova ve Bursa'da hava kirliliğinin başladığını gösteren bir harita yayınladı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı. Yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı. Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara. Parçalık. Yer yer çok bulutlu, evdirle ve kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Ege Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Akdeniz Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Anadolu Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor Batı Karadeniz Parçalı ve az bulutlu Kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı bulutlu Kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor Doğu Anadolu Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yersiz bekleniyor. Güneydoğu Anadolu. Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yersiz bekleniyor.